Çok yakından çıkıyorum ben. Çalacağım. Umarım net çıkıyorumdur arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Oha. Burada netlik ayarlanıyor anki Ya video başlatınca daha büyük çıkıyorum. Bunun anlam veremedim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ay! Aa, ay gidiyor kameram gidiyor ay kameram gidiyor ay ay. Umarım iyisinizdir. bugünkü ki videomda. Ay. Bir tane uygulama buldum. Bu uygulama bayağıdır var ve hatta TikTok'ta da çok popülerdi. Mesela şöyle biliyorum. TikTok'ta hep Handel Çel'in yüzünü insanlar kendi yüzünü montajlayıp ve Ben bunu görmüştüm. yani Hatta bu videolara çok yorum geliyordu. İşte yakın Handel Çel'in yüzünü unutacağız. Nasıl gözüktüğünü unutacağız falan diyorlardı. Ve şimdi ben kendi yüzümü ekleyeceğim. Zaten burada gözüküyor arkadaşlar. Size de göstereceğim arkadaşlar. Ekran videomuzu başlatalım. Bir dakika ilk olarak şey yapayım ben. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey geliyor ekrana. Ekran kaydımızı açalım. Medya sesleri diyelim. Ve böyle bir şey geliyor ekrana. Şu an beni görüyoruz. <gülüyor> bir dakika şöyle yapalım. Şu kendimi çektim. Şimdi de yüzüm taranıyor arkadaşlar. Confirm diyorum. <gülüyor> ondan sonra bakalım nasıl gözükceğim. Demin ben bunu yaptım arkadaşlar ve güle güle yarıldım yani. Çok eğlenceli, komik bir çok değişik gözüküyor. Kendi yüzümü başka insanlarda görünce çok değişik oluyor. Mesela şöyle Ariana Grande var ve onu denedim Kendi sesim mi ondan çıkıyormuş gibi yaptı ve ben onun ne dediğini falan anlayamadığım için mesela onu pek yapamadım doğru. Son yüzden onu geçelim. Aa, ondan sonra da bakıyoruz neler var neler var. Meryem özelli var bence bu çok güzel bunu yapmıştım ve çok komik gelmişti. Ondan sonra arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> inanamıyorum ya. Fay, gider, izleyi, like, göre, Hasek, yüre, Anne yiyecek. kendime bakmak ister misin? Bak i̇şte, <gülüyor> bana. Gülacanım Hocam sultan'a eklendi şu an. <gülüyor> Annem bir şeye ya. benzetemedi. Hayır çok güzel gözüküyor. Annem bir şeye benzetemedi. Benzettim. Güzel gözüküyoruz. Çok, çok kibar güzel. bir kedi. Acayip <gülüyor> o, yüzüm kibar o, o, o, o. yani. Anladınız mı? Güzel güzel Bu benim yüzüm. Çok güzel Güzel mi? Sonra mesela şunu denedim. Acayip güzel. Ya mesela mankenler var, oyuncular var. Ve onları kendi yüzüne ekleniyor. Çok değişik ya. Çok hoşuma gidiyor benim. Şunu merak ettim. Kirarlık kaç... Yanında adam falan var. Acaba şey nasıl şey gözükcek? <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi yanında şey var. Kirarlık aşk. Bir tane adam falan var yanında. Acaba nasıl gözükcek? Merak <gülüyor> ettim. Hmm. Yükleniyor. Baksana. Baksana bir şey hocam. Hocam. Hocam. O senin yüzünden Evet benim yüzüm. Çok çirkinim. Hayır çok, çok güzel. Yakalmışım da. Gel tabii gel. Beğendim gelmeyecek. Çok değişik. Bana gör. Tabii gel. Beğendim gel. Ya. Bakalım. Bir de bir tane bir şey vardı. Nerede? Aaa. Tilkan Şoray. Onu video izlerken sen kendin bakarsın. Şu an gösteririm. Bak face diyorsunuz. Ondan sonra yükleniyor kendisi arkadaşlar. Türkan şu yüzü yüzüm yükleniyor? Çok değişik bir darım. <gülüyor> Abo! Sen, Çok güzelmişim. Buna yakıştı ya. Bence. Hoş Çok değişik ben gözüküyorum. Ya. <gülüyor> bir de şunu yapmıştım bir tane kız dahi mi ediyordu bir şeyler yapıyordu saçını savrulup duruyordu onu bulabilirsem onu yap bana şey yaparım Türkan şurayı yüzünü bana da göster anne video zaten göreceksin ya Allah Allah beni deli asta seviyor şey deli asta <gülüyor> deli asta deli. deli bak işte ben bunu yapmıştım arkadaşlar biraz önce Ve acayip güzel yani gülmekten yaradım ve çok tip tipsi çizilmiş şey olduma karar verdim. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bakalım bana nasıl Adem, bir karar şimdi. Geçti ya. Bir dakika. Bakın şu. Leyla Lidya Tutlu galiba gerçek ismi. Swap face diyorsunuz. Ve şu an kendinizin yükleniyor. Acaba nasıl gözükeceğim. Ve o zaman böyle beklersiniz. Azıcık. Azıcık bekliyorsunuz. Aa oha. Yüzüm çok ince ya benim. Aşırı ince böyle. Çok ince. çok. Top çıkması için 65 kilo gelman ya. Hayır. Sevmiyorum. Top olmak istemiyorum. Ben yani top gibi olmak istemiyorum. Çok değişik gözüküyor ya. Hiç yakışmadı. Çok çirkinim ya. Çok güzelsin. Buna yakışmadım. Ben çok Görürsün birazdan videoyu montajlayınca. Başka neler var? Böyle, o dans eden k-pop sanırım bu. Bir de bunu şey yap... Oh my god. ve face diyorsunuz ve yüzünüz yükleniyor. Evet ve yüklenmeye devam ediyor. Abo! Ben gerçek yüzünü unuttum ben kızın. Bu benim yüzüm mü? Çok güzel. Bu kız bu kadar güzel miydi? <gülüyor> Hani çok tanıyorum bir dakika çok güzel ben bu muyum ya değişik bakalım başka neler var burada böyle dans eden de çok seviyorum acayip güzel şeyler var bu kimdi? Hintli belesine yüzümü koyalım mı? Bakalım şimdi ay ya <gülüyor> yintili belesine yüzüm geçti şu an çok değişik gözlükün. Yüzüm ben 5 tane sanıyordum kendim. Burada kapkara gözküm ya. Ondan sonra bakalım. Başka neye bakalım. şu şunun gerçek yüzünü merak ettim ben. Benimkinde ha gerçek yüzü boymuş. Oha benim yüzüm öyle gözüküyormuş. Aslında benim yüzüm de çok benziyor bence ya yani. anne çok benziyor bence. Acaba Kaldi Bey de benim yüzüm nasıl gözükecek? Onu arayacağım. Kaldi Bey'i çok seviyorum ben. ben ya avocado çıkacak mı? Şunu bulacağım ha. Şimdi Cevap bu bunu bu, bunu çok seviyorum. Kaldi Bey'in hastasıyım. Ünlü bir rapçi. Ve çok seviyorum idolüm aboov aboov he bu kadar mı bu kadar kısa mı sürüyor bu kadar kısa mı sürüyor aynen o kadar kısa şunu da seviyorum bakalım kaşım berbat ya kaşımdan dolayı sanırım bu da çok kötü gözüküyor ya Videom böyleydi. Yüzümü değişik değişik insanlarla gördüm. Bay bay arkadaşlar. Cık cık. Güle güle bu kadar. <gülüyor>